Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoşgeldiniz. Türkcell'e Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada gündemimiz oldukça yoğun ki Türkiye gündemi zaten genelde böyle özellikle teknoloji evet, gündemi, gündemi yoğun oluyor. meselelerimizle ilgili bu hafta bir yoğunluk var aslında. Evet, evet, güzel haberler var. Yani güzel, kimine göre güzel, güzel kimine göre belki güzel Olmayacak haberler var. İkinci telefon piyasasında bir Sosat düzenleme, düzenleme geldi. Aslında bu ikinci el telefon piyasası biraz böyle karmaşık bir şey yani düzenleme bence ne kadar olur ne kadar olmaz ben bilemiyorum açıkçası. Ama bence şöyle otomobil piyasasında da vardı öyle bir kaos biliyorsun hala kısmen devam ediyor ama mesela belli düzenlemelerle artık belli şeyler rayına oturdu gibi hani arabayı satarken senin satıcı olarak söylediğin şeylerin arkasında durman gerekiyor. Ve bunu eğer aksi ispatlarsa sat, satıştan sonra arabayı geri almak gibi durumlar söz konusu oluyor. Telefonda da belli hani standartlar gelecek. İşte e-mail kaydından tut da ne bileyim işte atıyorum tamir görmüş bir telefonu sana adam sıfır diye satamayacak mesela. Böyle bu, bu tarz şeyler bence güzel. Yani ben şunu düşünüyorum onda hani ikinci el otomobil alıp satarken hani sonuçta bir noter olayı var vesaire hani bir resmiyete dökülüyor. Ama telefon öyle bir şey değil ki. Ben sana sattım. Ya orada tabi bireysellikten bahsedilmiyor ama. Yani mesela sen gidip diyelim ki bir telefon bayinden aldın ya da daha resmi bir kanaldan aldın ama telefonlar böyle işte Ama şöyle varmış. bir şey de var. Hani çoğu kişi ben dikkat ediyorum mesela. hani Telefoncudan alacağımı diyor. Letgo ya da işte benzeri uygulamalardan ikinci evet. el alırım. Daha ucuza ki daha ucuza oluyor gerçekten de alırım diyor. Ama ben genelde telefonlar için arkadaşlar özellikle ikinci el yerine. Sıfır telefon almanızı tavsiye ederim. Ve bu telefonları da mutlaka böyle kurumsal yerlerden alın. Çünkü hani tabii köşe da var telefonculardan alıyorlar. Kaçak telefon çıkıyor. Tabii, Sonra tabii. yok işte e-mail atıldı da bilmem ne oldu da falan da da filan da da. O yüzden işte Turkcell gibi mesela e, ya da ne bileyim farklı bir kurumsal şirket gibi bu yerlerden alınırsa telefonlar en azından evet. hani kaçak bir mıydı, olursa... garantisi var mıydı evet. yok muydu? Evet. Bu tas sorunlarla uğraşmazsınız. Yani ikinci el telefonda özellikle çok sakat bir durum. Bunu Ve az para gibi. da vermiyorlar hani hani ikinci el deyince, özellikle iPhone modellerinde falan mesela atıyorum sıfır 15 bin yani. lira adam ikinci el işte bir ay kullanmış 13 bin lira. Yani Baya bir para rakam. veriyorsun Tabii. yani. Bir de orada başka sorunlar da var. Belki telefon çalıntı, belki başka sorunları var o ha, yüzden hani, o yüzden e, çok dikkatli olmakta fayda var Osman'ın söylediği doğru ama belli bir standartlar oturtuldu. Türk Standart Menüstüsü tarafından Neli'nin neli nasıl satılacağı, nasıl yapılacağı belirlenmiştir durumda Tabii bu senin söylediğin gibi bu bireyseli kapsamıyor. Bu kurumsal yapılan satışlardan yani bir resmi bir kurumdan aldığın ikinci el telefondaki durumu birazcık kapsıyor. Bakalım nasıl olacak şimdi müzik günlerde göreceğiz. Şimdi bir diğer haberimiz rekabet kurumunun WhatsApp kararı çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz ayda bir sıkıntı vardı WhatsApp'la ilgili. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Facebook'taki iş taklarıyla kullanma konusunda izin istemişti. Ve bunu vermezseniz 8 Şubat'a kadar WhatsApp'ı kullanamayacağımız gibi biz zorunluluk getirmişti. Sonra bu ertelendi. Mayıs, Mayıs ertelendi. Mayıs ayına ertelendi. Bununla ilgili rekabet kurumunda bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonuçlandı. Soruşturmaya göre Türkiye'deki verilerin yurt dışına çıkartılamayacağı kararı verildi. Ki zaten öyle olması gerekiyordu. Yani Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı diyoruz ve yerli uygulamalar kullanmanızı öneriyoruz. Mesela Türksel'in BİP gibi. Yani arkadaşlar. şimdi aynen öyle. Avrupa'ya dedi ki WhatsApp. Avrupa'daki vatandaşlar tam dedi ben sizin şeyinizi istemiyorum onayınızı bana. Evet, falan. yani zorunluluk tutuluyor. Bu şeyden daha sorumlu değilsiniz. Evet. Kabul etmeseniz de WhatsApp'ı kullanabileceksiniz. Ama Türkiye'ye ne dedi? Sen kabul etmezsen 8 Şubat'ta o zaman için söylüyorum. Evet. 8 Şubat'tan sonra bu uygulamayı kullanma kardeşim dedi. E bizim Türkiye halkı da doğal olarak, bir olarak tepki gösterdi, gösterdi ki o tepki gösterdiği dönemde zaten BIP'in indirilme rakamları inanılmaz derecede arttı. arttı. Genel bir kitle geçti oraya. Aslında bu şu şuarçıdan da iyi oldu. Hani insanların diğer uygulamalara karşı böyle bir önyabilsi vardı tamam mı? Ama bir indirdiler mesela falan. Ben ki, çok güzel bir falan dedi ki Ya WhatsApp'ta olmayan özellikler bunda evet. varmış dediler yani. Ya mesela ben bitti kullanıyorum. Ee, şey çok güzel telefonla mesela WhatsApp'ta malum e, telefonun kapalıysa ya da çekmiyorsa veya interneti kapattıysan veya uçak modundaysan çalışmıyor Bipi de çalışıyor mesela. Böyle evet. enteresan güzel özellikleri var. Web üzerinden vesaire. Yani... Dediğim gibi WhatsApp'tan diğer uygulamalara geçmek bu anlamda güzel oldu. Bence de. İnsanların evet. çünkü bir ön yargısı vardı ister istemez. Bu ön da bu şekilde kırılmış, kırılmış oldu. Bir de tabii Mayıs'ta ne olacak? O biraz hala muamma şu anda yani. ya. Bence WhatsApp geri adım atacak. Geri yani. adım atmazsa da birlikte devam ederiz. Çok da sıkıntı değil yani bizim bence. Için de. Yani. Bence de. Uygulama Uygulama açma. Evet yani. yani. Artısı var, eksisi yok baktığımız zaman. Evet. Şimdi çok güzel bir haberimiz var Türkiye'den GeForce Now Türkiye sunucuları açıldı, açıldı ama şöyle beta olarak açıldı. Hem Osman demen test ettik Türkiye'de e, Turkcell'in altyapısını sağladığı Gameplus tarafından e, işletilen bir sistemden bahsediyoruz. Uzaktan bulut üzerinden oyunlarınızı oynuyorsunuz. Ya onu hemen açıklayalım aslında. Bilgi kirliliği de oluyor bazı e, insanların zihninde. Şu arkadaşlar Önünüzde atıyorum telefonunuzu düşünün, tabletinizi düşünün ya da düşük sistemlere sahip bir bilgisayara Eski sahip var. Artık bu cihazlarla iyi bir internet bağlantısına sahipseniz dilediğiniz oyunları oynayabileceksiniz. Biliyorsunuz yeni nesilde RTX yani bu ışın izleme, ray tracing dediğimiz bir olay var. Onun desteklendi oyunlar var ki bu oyunları oynayabilmek için alacağınız ekran kartları dahi 4000-5000 liradan başlıyor fiyatları. Artık bu oyunları siz Kültür bir bilgisayarda dahi rahatlıkla oynayabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken ne? Nvidia'nın işte Game Pass'la birlikte bir ortaklığı var Türkiye'de. Orada bir hesap açıyorsunuz, hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sizden kütüphanelerinizi eşleştirmenizi istiyor. Nedir işte Uplay, Steam, Epic Games ve Steam kütüphaneleriniz. Daha sonra eşleştirdiğiniz zaman bu sistemle uyumlu olan oyunları kitaplarınızda size Gösteriyor. Ve bu oyunlara anlık olarak girip dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Tabii iki tane paket açıklandı premium ve basic olarak. Basic ücretsiz. Ücretsiz, ücretsiz. ki bu arkadaşlar şeyde de öyleydi. Yani Avrupa'da Amerika'da vesaire de öyleydi. Türkiye'ye de geldi. Hatta bir dönem dediler basic Türkiye'ye gelmez vesaire ama geldi yani. arkadaşlar. Tabi basic aldığınız zaman ücretsiz ama 1 saat gibi bir sınır var. Zamanın yani 1 saatlik oyun oynayabiliyorsunuz sonrasında ertesi güne kadar oynayamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Bir de sunucular doluysa eğer çok yoğunluk varsa sizi o an sıraya alıyor. ise arkadaşlar oyun oynama süresi 6 saate kadar çıkıyor. Zaten günde kaç saat oyun oynayacaksın? O da bir soru işareti. Orada RTX saat. falan da var. RTX açık geliyor ayrıyeten Ray Tracing özelliğini vesaire kullanabiliyorsunuz. Ve sıra falan da beklemiyorsunuz gayet. Bu arada onu da söyleyeyim açıldı ama biz betasını test ettik iki tane video çektik. Onları da e, videonun içinde ilgili evet. yerlerde koyarız kutu olarak yukarıda. Ee, bütün herkese sistem 15 Mart'ta açılacak arkadaşlar. Biz bunları anlattık ama siz şu anda kullanmak isteseniz kullanamayacaksınız. Evet, 15 Mart'tan itibar. veriyoruz bu arada. Betekodu, evet, Betekodu yarışması başlattık. 2 ee, gün sonra bitecek. Ee, Instagram hesabımızda da onu da görebilirsiniz. Eğer... Yani çekilişe katalım. Betekodundan evet, birini alıp dediğim, 15 Mart'a kadar kadarsın. premium olarak kullanabilirsiniz. arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada Osman farkındaysan artık her şey dijitale dönmeye başladı. Evet, yani düşünsene oyun bile artık yani bunu 5 sene önce birisi bana söylese ya değil mi tablette yani, ben, ya ben tablette Cyberpunk oynadım yani. Şey yapacaksın dese ya derdim zor iş. Ya, ya git ama hani. hani her şey o kadar dijitale döndü ki e, aslında bunun temelleri de atıldı biliyor musun? Gazetelerin, dergilerin Hı, dijitale dijitalleşmesiyle. Tabii, birkaç sene önce başladı bu süreç zaten. Birkaç sene değil bayağı bir, bayağı sene bir önce süre önce başladı. Bu hani tabletler vesaire yaygınlaşmaya başladığında, bu Apple'lık iPad'i, MiPad'i çıkarttığı Çıkarttım. zaman. 2010, 2011 yani, o dönemden sonra Hani zaten bir baktık, gazeteler, dergiler, hepsi dijitale dönmeye başladı. Zaten şu anda baktığımız zaman dışarıda böyle e, baskılı olarak çok sakın alan, asıl. çok kişi görmüyorum. Çok Dergiler de. de kalmadı, bir de alan da kalmadı. Hani, aslında kolay yöntemleri de var. Aynen aslında. öyle. Yeni nesli baktığımız zaman insanlar mesela Turkcell'in dergilik diye bir uygulaması var. Benim çok hoşuma gidiyor, kullanıyorum. Yani bütün dergileri, gazeteleri indiriyorsun oraya, her şeyi rahat bir şekilde okuyorsun, ediyorsun. Yani. Düşünsene şimdi atıyorum yozluğa çıktın. Kaç tane dergi alabilirsin yanına? İki en fazla üç. Yani değil mi? Evet. Bavolunu, dergiyi de dolduracak, dolduracak halin yok. Evet. Ama bir uygulamayı indiriyorsun. Binlerce dergi var. Her eski şey içinde. Sayıları, eski sayıları, yeni ha, sayıları. Ve kütüphanen yanında gibi bir şey oluyor. Dergilikte yani. şöyle bir güzellikte var. Sadece yerli dergiler değil. Mesela senin bulamayacağın. Yani yabancı dergi okumak istiyorsun. E bileyim, bir sürü işte bilim dergisi var, teknoloji dergisi var. Veya neyle ilginliyorsan artık moda dergileri vesaire. Oradan da okuyabiliyorsun. Böyle bir güzel özelliğin olduğunu da söyleyelim. Bu arada dergilik demişken biraz dergikten de bahsedelim. Belki hani bazı izleyicilerimiz bu uygulama hakkında çok bilgili olmayabilirler. Özellikle 2020'de dergilik baya bir güncellendi. Yani güzel özellikler aldı. Haberler, bilgi yarışması ve sesli makale özellikleri hayata geçirildi bu tarihte. Ondan sonra da zaten kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Kısa sürede 2 milyona yakın... Sesli makale dinlenmesi, 20.7 milyon kere oyun oynaması ve 2.1 milyon haber okunmasına ulaşılmış durumda dergilikte. Şimdi tabi şöyle rakamlar da paylaşmışlardı geçtiğimiz dönemde ben bir toplantılarla bir bültenlerle daha doğrusu okumuştum. Şimdi aylık okunma sayısı bu pandemi döneminde ortalama 2.5 milyonmuş, pandemiyle ile beraber 5 milyon çıkmış. yani pandemide beraber malum evlere kapandığımız için çok da dış temasları azalttığımız için insanlar demek ki dergi okuyor işte haberleri okumak istiyor ve dergilik üzerinden okuyorlar bunu. iki katına çıkmış demek. Çok iyi bir artış, yüksek bir artış söz konusu burada. Aynen öyle işte bu koronavirüste insanların hani bilgiye karşı bir şey vardı tamam mı? Mesela orada bir tane e, bir makale hatırlıyorum ben. Ateş ve öksürükten sonra koronavirüse ilişkin son detaylar diye. Bu mesela 80 bin okunma sayısına ulaşmıştı. Ya da Okullara Koronavirüs Engeli isimli bir makale vardı. O da yine 60 binden fazla tıklanma almıştı. Yani bu tarz makaleler de döneme göre ilgi görüyor. Neden? Şu anda koronavirüs mesela popüler. Dolayısıyla koronavirüs şu anda popüler olduğu için bu tarz makaleler şimdi ne yapılıyor? İnsanlar evet, tarafından merak ediliyor ve tıklanıyor. Bir de enteresan bir özellik söyleyeyim. Şimdi dergilikte hem ücrette hem ücretsiz olan içerikler var. Bu pandemi dönemiyle beraber Kullanıcılar evde rahat vakit geçirmesi için bu ücretsiz olan taraftaki içerik sayısını 300'e çıkarmış Türksel. Bu da bence gayet güzel bir özellik olmuş onu söyleyeyim. Bir de mesela geçen bir istatistik daha paylaşılmıştı o da benim hoşuma gitti biliyorsunuz şu anda mesela Türkiye'de okuma tarafına özellikle bayağı bir eleştiri alıyor hani okuma saatlerinin düşük oldu vesaire diye. Ama pandemi döneminde mesela güzel bir şey de gerçekleşti. Normalde bir saat olan okuma süresi 7 saate çıkmış mesela. Evde olduğunuz kâ... için bol bol okuyoruz demek ki. <gülüyor> yani, demek ki insanların vakti yokmuş dedim ben herhalde. Vakit olunca bu evet. saatten 7 saate çıkabiliyormuş. Bir de 12 ay sonunda toplam okulan yayın sayısı 60, 60 milyonun milyon milyon üzerine mi? çıkmış. 60 milyon çok çok iyi. bir yani. evet, Çok güzel bir rakam bu. Bu arada dergili kullanılan e, okuyucuların Okuma saatlerinin düzeni de değişmiş böyle. Mesela daha önce saat 6 ile 7 arasında okunuyormuş. Daha çok okunuyormuş. En çok hani dergiler o saatte okunuyormuş ama bu pandemi döneminden sonra saat 1 ile 8 aralığına gelmiş. Yani öğleden sonra 1 ile saat akşam 8 arasında daha çok okunuyor. Demek ki insanlar öğleye kadar çalışıyor. Öğleden <gülüyor> sonra böyle <gülüyor> ha böyle bir şeyler okuyorlar, bir şeyleri değerlendiriyorlar ve daha fazla da tabii dergilikte vakit geçiriyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Şunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Belki kafanıza şu takılabilir arkadaşlar. Ben hani dergiliği okumak için, dergilikten yararlanmak için sürekli olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyacak mıyım? Hayır. Örneğin bir yolculuğa çıkacaksınız sallıyorum gemi yolculuğu malum denizin ortasında internet her yerde çekmeyecektir. Ne yaparsınız arkadaşlar okuyacağınız gazete ve dergileri indirirsiniz. Daha sonra bunları internet olmasa dahi rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz açıp okuyabilirsiniz. Bir de derginin güzel bir özelliği var. Birden fazla cihaz üzerinden de devam edebiliyorsunuz okumayı. Yani telefonda açtınız sonra tablette devam edebiliyorsunuz. Veya tablette açtınız telefonda devam edebiliyorsunuz. O yüzden şey sık sınırlaması yok. Hem internet olmadığı ortamlarda indirdiğiniz zaman okuyabiliyorsunuz. Hem de farklı cihazlardan Örneğin yani telefon küçük geldi bana. Tablete ya bence zaten tabletin yani olmazsa olmazı olur. Bence de. Dergidir. Çünkü tablet dediğin zaman şu şey yani direkt böyle tut elinde oku. Evet aynı fikirdeyim. Şimdi dijital dijital dedik, dün benim çok enteresan bir olay yaşadım ben. E, Dacia Sandero ile Dacia Sandero Stepway'in lansmanı yapıldı ama şöyle yapıldı Osman, çok ilginç. O da dijital. O da dijital <gülüyor> yapıldı. Ya, tabii ki dijital yapılıyor artık lansmanlarda, böyle, otomobil lansmanlarda. Biz de takip ediyoruz yayın olarak biliyorsunuz. Ama mesela şöyle oldu, işte bize özel bir Vimeo adresinden link gönderildi. İşte Dacia'nın, işte Renault Türkiye'nin genel müdürü bir video hazırlamış ve diğer ekip arkadaşlarıyla. Onu izledik. Sonra dokümanları yolladılar. Falan. Hatta arabada teste gelecek biz arkadaşlar Stepway'in. Çok iyi olmuş bir araba. Hatta şimdi görüntülerini burada koyarız sizlere. Yani ben açıkçası Dacia'nın eski, eski otomobillerini mi? beğenmiyordum. Tamam, hatta ön yargılıya yaklaştım. Sen bana dediğinde Stepway'i yenilemişler için falan. Ya dedim yenileseler ne olacak? Ama işte. görünce sonra, fotoğrafları. Ama gerçekten görünce bir ısındı böyle kanım. Ya dedim güzel yapmışlar. Ama bak gerçekten. Hani Dacia'nın önceki otomobillerine bak. Mesela Duster falan en üst seviyesi diyorsun. İçine bir biniyorsun. Ana. Şahin'in yeni kasası gibi böyle. Ama yeni. Ama yeni ürettikleri bu iç dizayn falan bayağı bir, bir, bir modernleştirilmiş orada şöyle var mesela Clio'yu test ettik ya biz. Clio testinde de vardı. Onu da yakında yayınlayacağız. Clio dediğin de bir Öyle bayağı abi. 5. nesil bayağı bir değişmiş. Yani evet. yeni bir platform üzerinde geliştiriyorlar. Clio'yu aynı platformu kullanıyordu açı. Sandero yani daha doğrusu. Sandero ve Sandero Step'e Clio'yla aynı platformu kullanıyor. İçini çok değiştirmişler ve fiyatı çok uygun. Evet. Yani en pahalısı 180 bin lira, öyle söyleyeyim. 180 lira. Yani şu an en ucuz B segment SUV su. gibi bir şey olacak. SUV oldu bu arada Sandero step evet. özellikle. Sandero normali değildi step ee, Bakalım bir test edeceğiz. Sen, sen kullanacaksın onu daha çok. Evet ben kullanacağım. Ben test edeceğim. Bakalım. SUV'de biraz daha tecrübeli. Olacak, Benden yani. daha tecrübeli o konuda Osman. Evet öyle bir şey yapacağız. Bakalım. Yani ben iç tasarımını beğendim. Beni şaşırttı açıkçası arkadaşlar. Fiyatıyla kıyasladığımızda Gerçekten böyle alınabilecek otomobillerden biri gibi duruyor. Tabii sıfırında bize sıra gelir sağlarız diyoruz. Çünkü biliyorsunuz özellikle son dönemde gelen otomobiller daha gelmeden tükeniyor. Bir bakıyorsun. Evet. Ben konuşuyorum Renault arkadaşlarım var orada çalışıyorlar. O kadar artık eskisi kadar yok şu anda sorun. Ama yine de hani tabii ki eskisi ya gibi. Şimdi hani böyle... Bir de model seçiyorlar abi. Şimdi atıyorum pahalı bir modelde belki bu sorun yoktur ama STP'ye işte şimdi diyoruz ki işte en pahalısı 180 milyon lira. Otomobilin çıdışı da güzel. Muhtemelen ona bir adam diyecektir. Ya işte şunu alana kadar bunu alayım diyecektir. O zaman görürüz. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın sonuna geldik. Programımızla ilgili görüşlerinizi yorum olarak aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.